Evet arkadaşlar Edremit'teyiz Edremit İnal Otomotiv burası Orijinal ve çıkma yedek parçaları Bakın yazıyor Orijinal çıkma yedek parçaları Her marka var arkadaşlar Telefon numaraları da yazıyor Şimdi içeri doğru gireceğiz bir gezeceğiz Sonra bize yetkili telefon numaralarını söyleyecek Hemen içeri doğru giriyorum Bakın burada mesela bir tane Land Rover Jeep var Hemen sol tarafta bakın Parçaları görüyorsunuz arkadaşlar Çıkma parçalar ama orijinal arabalardan tabi alınan parçalar bunlar. Bakın gördüğünüz gibi. Arka tarafa da geçeceğiz. Orası da dolu. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Parçaları görüyorsunuz. Her taraf dolu bakın. Edelamit'te çıkma yedek parçada oldukça zengin ürüne sahip arkadaşlar. Her markanın çıkma parçasını burada bulabilirsiniz. Bakın her taraf arka taraflara doğru gidiyoruz. Bakın görüyorsunuz her yer dolu. Rafları görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bakın burada da var parçalar. Şimdi arka tarafa doğru gidelim. Abi işler kolay gelsin. Şöyle gidelim. Bakın burası da dükkanın arka tarafı arkadaşlar. Arka tarafa doğru uzuyor. Görüyorsunuz parçaları. Raflar her taraf dolu. Arabalardan çıkan orijinal parçalar, çıkma parçalar burada arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Bakın rafları yine burada görüyorsunuz. Sağlı sollu. Her taraf dolu arkadaşlar. Direksiyonları görüyorsunuz bakın. Bakın yine burada da. Gördüğünüz gibi her türlü yedek parça mevcut arkadaşlar. İrili ufaklı her şekilden var. Şimdi yetkilinin yanına yaklaşacağız. Bakın şurayı da gösterelim. Arka tarafta var değil mi? Orayı da göster abi sen bize. Abimiz bize yardımcı oluyor bakın. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Beyinler. Beyin mi bunlar? Ha, evet. beyinler. Evet. Şanzımanlar. Bakın buralar hep dolu. Burada ışık yok galiba değil mi? Olanları yaktım. Burada olmadığı için biraz karanlık çıktı burası. Başka ışık varsa? Ha, orada var. Tamam oraya da bunlar. Ha, burayı da demin gösterdim. Ha, burası başka. Bunlar ne abi? Şanzımanlar. Şanzımanlar evet. Klima pompaları. Klima pompaları. Şanzımanlar, lastikler, evet. torpido. Değil mi? Evet. Bunlar? Şanzımanlar. şanzımanlar yine bunlar. Evet. Şanzımanlar, kapaklar. Kapaklar, silindir kapak. Motor yenilemecilerin kullandığı değil mi? Evet. Tamam. Bunlar? Bunlar yine kapaklar, şanzımanlar. Şanzımanlar, yine kapaklar burada var değil mi? Şunlar. Evet. Allah basmayalım ona. Yok yok. Şunlar değil mi? Diferanseller. Diferanseller, evet. Arkadaşlar görüyorsunuz o kadar çok malzeme var ki. Bunlar hep orijinal arabalardan çıkma değil mi? Turbolar. Turbolar bunlar. Evet arkadaşlar, bak gördüğünüz gibi. Şimdi abimin yanına gidiyoruz. O bize telefon numaralarını söyleyecek. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar burası uzunlamasına çok büyük bir dükkan. Malzeme çok bakın görüyorsunuz. Her taraf malzeme dolu. Şimdi abimizin yanına yaklaşacağız. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ ol. Şöyle duralım arkadaki malzemeler de gözüksün. Telefon numaralarını söyleyecek mi bize? 392 11 15 Decep 05 32 581 87 39 efendim. Bir de adres abiciğim. Eroğan Mahallesi Çanakkale Ölü 53/A. Kredi kartı geçerli mi? Kredi yok. kartı yok. yok. <gülüyor> tamam. Peşin çalışıyoruz. İstanbul Bağlantı. İstanbul Bağlantılar. Tamam. Her markanın yedek parçası Her çıkması var değil mi? Vardır efendim. Tamam. Teşekkür ederim abi. Teşekkür Arkadaşlar ederim. bakın şurada farları görüyorsunuz. Abimin söylediklerini duyduğunuz telefon numaralarını Evet bu da arkayı da çek Arkayı arkayı da çekelim Telefon direksiyon numaralarını olur, duydunuz oldu, fren, oldu. fren neleri bunlar Fren restaurantu taşıyıcılar Taşıyıcılar frenle ilgili malzemeler Evet Tamam Telefon numaralarını söyledi abimiz Direksiyon hidrolikleri mi Evet direksiyon otomatik, direksiyonlar. otomatik direksiyonların hidrolikleri Direksiyonlar ve ikisi birden var Taşıyıcılar şu alttakiler Şunlar disk kampanaları mı? Şeyde. Arkadaşlar görüyorsunuz çok malzeme var. Şanzımanlar. şanzıman, şanzıman var burada. Telefon numarasına abimiz bize söyledi. Duydunuz? Akıslar. Hangileri akıslar? akıslar? Şunlar mı? Ha şunlar. tamponlar. Tampon da var değil mi? Tamponlar Nerede arkada. arkada ha şunlar. Bakın tamponlar bahçede arkadaşlar. Arkaya doğru uzuyor. Tamponlar da var gördünüz. İşte bu şekilde telefon numarasını söylediği patron. Sizleri de buraya bekliyoruz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler.